Merhaba arkadaşlar, Pepsi 7. gününde kalmıştık. Hapse düşmüştük. O yüzden <gülüyor> Hapse düşmüş mani. Bu arada arkadaşlar, bir arkadaşımız var. Yiğit. Belki Skyblock'tan tanırsınız kendisini. Ben o oynayacağım. O beni dinlemeyecek. o da Rönesans <gülüyor> Hero oyunda. Tamasto oyunda biraz oyunundan bahset istersen sevgi benim oyundan var oyun murat'ınkinden güzel yalan söyle arkadaşlar yeteniz etikten kendisi bu oyunu hiç oynamadığı için ama inşallah ilerleyen bölümlerde gelecek yani gelecek derken beraber oynayamıyoruz çeşit şey olsa multiplayer ya ben FPS oyunlar oynadığım için veya FPS nesi tfc nasıl okunuyosu artık tps diyeyim ben fp FAPC diye de duyduğum ben bi yapma FAPC ya evet bahşişken herhalde FAPC Neyse arkadaşlar yani Çinli olduğum ben için Ben oyuna başlıyorum 7 gününden devam ediyoruz Adam ateş topu attı kafamda <gülüyor> <Aa>, Abi böyle müdahale <gülüyor> mi etmişsin? <gülüyor> ya sen konuş işte ya. Ben burada kendi kendime evet, tamam. takılıyorum Adam kafama ateş topu tamam, attı baba, tamam. ee, Dün Koleçyalılar Bombalamayı başarmış Bizim mekanı diyor Kule <gülüyor> şey kağıdında e, artık bu Kolechialıları rahat rahat arayacağız arkadaşlar Niye? İşte, <gülüyor> 3 saat önde gidenler olduğu için Çok şerefsiz ha. oldukları için kendileri Kodeciya, Şerefsiz bir mi? ülke Haa işte ha, bir geldi Eee <gülüyor> 6 kalacakmış 2 ay kalacakmış Ben seni aramak istiyorum yalnız Kolechialısın ya artık size güvenmiyorum Ya, Kolyeç yaa Yes Effect random search Ara tara Efe, okay. Ben de buradan efekt veriyorum böyle yes diye falan Taradık bakalım ne çıkacak. Bayanmış bile bayan Bayan mı bayan nedir ya Şuna bayan ya ne yapın efendim efendim şey Önün anlımın al, ortasında adam ile bomba attı lan. <gülüyor> abi ona netti diyor. Tarih tutuyor temelesin. İsmi kemeles. Mm, <gülüyor> Alexemelek, Melekit ne ya? Neyse. Program görmedim. Yabancısın. Abi ya profesör müymüş lan? Saygı duyazıcık profesöre. Niye? Profesör mü? Çı adam sen Ne profesyonel? Profesörün Alex? farkı. Ne? Şey Program görmedim dedim. <gülüyor> ben de profesör anladım. Eee <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir şey deniyorum <gülüyor> abi. Bu da koleçeyler. Problemim var. Koleçeyler mi? Ben sevmedim onları. Aa ben koleçeylere zaten bu olmaya başladım. Artık yeter diyorum koleçeylere. Bahçesim bundan bir şey çıkacak ben tüfek sana söyleyeyim. Süs var, varsa öldür, taram altfire falan varsa. Keleş varsa anlama var. sık al keleşle. İnşallah ilerleyen bölümlerde çıkacak teknik olarak olay. çıksın. çıksın. Evet taradı. Adam azıcık adamı azıcık adam öldürttik. Adamın şeylere bak. Adamı da sapat sağladı. Adamı havada ıkıladık. Boşu boşuna taradık adamı. Hiçbir şey yok muyumuş? Bomboş. İşte Anadam, boşuna zaman kaybetti. Yani, adamı soyduk. Boşu boşuna. Adamın girişini veriyorum. Üfff canla gol attım. Bir problem çıkarmayacak. Bana. Aileme. Herkese. Ülkeme her bir problem çıkartma. Çıkar Problem çıkarırsa ara bizi, hemen geliriz. Bu arada senin pasportun nerede canım arkadaşım benim? Aspol pasportun nedir, Pas pasport? Pas -pas Pas neymiş? Bilmem ne, pasport neymiş? Binmemle pasport, pasport. Buna mı entegresam? Pasaport. O arada Binmemle pasport, pasport nedir? Bir tane film vardı, neydi o? Binmemle ne, pasport, pasport mu? Hem pasport mu, pasport Binmem diyorlardı. Pasport da neymiş? Kemal Sınar'la şey, zekalarsan e, video, Metin Akpınar mıydı? Kimdi o? Hesapin beni yaa Aynen adını unuttum şimdi videonun altına yazın siz Artus Oskar vatandaşı Artus Oskar Tercüme edemiyorum çünkü ne bişim isimse Adamda 20 küsür level silahı var ya, of anasını yaa İsyan etmek istiyordum <gülüyor> problem göremiyorum. Artı vatandaşısın kavattan Kilo müsait. İçeri girmek için kilo müsait kapıdan da vereceksin. Kilo ayarı da mı? Kilo ayarı şey var. Kilo tutmuyorsa üstünde ağırlık olabilir bomba bomba. Tartı Hı -hı. var. Bir de çiftli yerli tartıyor. Hı -hı. Neyse ben sana geçişini veriyorum. Niye verdin? Vermeseydim. Bence kesin o adamda ben bir şey var. Ben bu kadar oyalandıyorsam öyle oluyor biliyorum. Adamda kesin bir şey var. Ben biliyorum. Bence kesin bomba atacak sana. İnşallah seni <gülüyor> öldürür <gülüyor> emi oyunda. Oyunda ölürsen ne ha, oluyor ki? Ben dedim abi? He. Cinsiyeti tutmuyormuş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben Allah. biliyorum abi başıma geliyor ya. Online vizit diyor birkaç hafta kalacakmış. Birkaç hafta bir hayata kaldı herhalde. 9-12. Tamam tamam. tamam. Hava da böyle tamam. bir HS yedim ki. temel iyisin. Ee, bayan mısın sen şimdi? Ben inanmıyorum sana ya. Bayan mısın sen? Abi şimdi her şeyi Türkçe diyorsun. İşte konuşmalar Türkçe. Niye "malefamen" ediyorsun? Ona da erkeksin kızsın desene. İşte, Biz ee, Allah Allah bayan diyorlar. Erkek bu. Erkeğe benziyor yani ne bileyim. Problem çıkmadı. Vesa Demek ki o adam için bir şey derdim olmuş. Az önceki cinsiyetten aldık, bunu alamadık. Artık Hatırlığı şey davranmaya başladı. Problem çıkmadı, enteresan. Where is the problem a? Oltar bu şey ee... Ya iki canım var, öldüm ya. İki yani. hafta kalacakmış, tarihini tutuyor. İsmin nesinin? Cooks souls, no no, Cooks souls, anton, anton. Ant, ant. Tercüme. Sen an, Anton de Anton. Anton mantarcan. <gülüyor> Ay Of... ha ah, kalbi girdi ağrıma böyle Dört... Kalbime ağrı girdi kalbime böyle Düzelim diyorum, adamak düzelim dedim Nasıl ya? Senden bekledim Pardon adama tarihi gösteriyom bak tarihini tutmuyor diyorum Tarihi tarihi göstereceğim he <gülüyor> Adam alnıma bomba attı gene Al ayşş kıvırma al. Dinlemiyorum. Dinlemiyor rom. Derdini başkalarına anlat. Öyle derdini anlatıp da geçirdiğin Dinlemiyor. oldu mu hiç? Hiç dinlemiyorum bazen. Interes etmiyor beni. Bir kere tutmuyor. Tutuşmuyor. Tutuşmuyor. Shady. Aaaa. Koleciyalı. Koleciyalı. Aaaa. Adam bana bomba attı, Ben de onu bombayla öldürdüm. Merhaba, Geber kafir köpek. Hi Koleciya. Hi Koleciya Steelers. Murat abi, taradık ee, adamı, içinden ne çıkacak? Murat öldün mü? Ha, abi? Adamı tarıyorum şu an bir pis var. <gülüyor> Aha, bacağında bir şey var. Bir kere sen, ooo, gene tam öldüm, alanı e, gene. E, ne? Küfredebilir miyim ya? Et ya, no problem. Verdi problem. Payın bu harfi, cerrahın bir daha da çıkarmayın. Yok, neymiş? Ne, Halsi? ne? İlaç mı? Adam ilaç taşıyor bacağında. Bu da torba morba vermediler mi? Bacağında bacağında ilaç taşıyor. <gülüyor> Bahriyek. Aa ya pardon poşete koyacağım yanlışla bacağına koymuşum. Sorry sorry. Ah polis ya. Öyle dese söverim ben o adamı. Ben de yedim. Sen yersin açsın. Sen. Merhaba polis. Ney? Ney? Pardon yanlış söyledim. Her önüme geleni saracağım artık. Kolayca deyince di kendim di kendim tüy tüy oluyor. Papyo oynuyor. Tüylerim de kendi oluyor. <gülüyor> Tüylerim papyo <pipi> oynuyor. Ne ee, yapıyor <gülüyor> bir? E, Taradım bunda da şey çıktı değil mi? Ne çıktı? çıktı. <gülüyor> Kaldırın şu oyunu. Şeysi, işte, Şeysi yok muymuş? Şeysi yok muymuş? Öyle dedim de. Pis çıktı. Huu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> adamı bir yordum alada. Şeyi almak istemiyorum. Ar. Nedendir? içimde bir garip bir his var gir kolecya. Sen niçin gelmiştin bu arada? Oo <gülüyor> kazandık. Puu. Neyse kazaya yapmış tamam. Oh, abin ido. o. İdici. Gir bağla kolecya vatandaş. Gel bari. Yine. <gülüyor> ha, uyarılar beni yüz etmeye başladı. Artıkın bir uyarı daha almak istemiyorum senden kolecya vatandaş. <gülüyor> Umarım iki hafta kalacak mısın tarihin tutuyor. buna saat kaç baksana Saat i̇yi. i̇yi, iyi dedim fark etme, iyi demedim i̇yi. iyi dedim benim farkım var. Farkımız farkımız tarbimiz. farkımız tarbimiz. <gülüyor> gelmedi ki. Allahı. ile yine aynı takımda olamadım söyleyeceğim ya yeter ya yeter. Ahladık istiyorum evet, bunu. Bu, ne kadar Bu neden bu? Niye bu kadar zayıf ha? Yazıklar ölecek tüketim. Üfle. <gülüyor> Öldü mü? Hala ya yaşıyorlar. Nicola'k şu adam mesai mi daha ya uyanan. Bekle 2 dakika. Bu arada benim oynadığım oyunun da videosunu çekecek mi? Murat bu oyunu hiç oynayamadığı için çekemiyorum. <gülüyor> Murat, ama şöyle e, bir şey söyledim ben o oyunlar hakkında hiçbir şey bilmiyor Vay be ne güzel konuştun Heh. Bir problemle bitirip oyunu bölümü bölümü mi? Ne ara bitti la bölüm? şimdi yeni bitti of of of ya bu ne ya? 10 dolarım var hmm. eşim hasta çocuğum hasta ben hastayım amcam hasta ulan herkes mi hastalılar? Pardon Amca ben da. hasta değilmiş annem yani kayınvalidem hastaymış <gülüyor> Kime da hasta. kime verim ilaç? Bence Eşime verim, verim. Bir de oğluma verim, verim. kayınvalidemce versiniz. iyisin <gülüyor> Hayır ha ha <gülüyor> ha <gülüyor> <gülüyor> Param yok fakirim ben tamam mı? Para kasmaya hızlı hızlı geçeceğim bu şeyi Artık dikkatli dikkatli bakmayacağım çok çok çok fazla para kazamam gerekiyor Diyor ki otomatik sözlerde polis vatandaşları ıı, Adam geçirdiğin adam başına. Adamlar vece vatandaşları rahatsız mı olmuş? Öyle bir şey diyor herhalde. Diplomat. Bu arada geçirdiğin geçirdiğin adam başına alıyorsun, değil mi? Tabii. En azından. Ya on adam geçirsem iyi para alırım. İşte de... Günde 10 adam. Mı? Günde da, on adam. On adam günde iyi, 10 adam iyi. Da daha az çok... geçirmen lazım. Ben çok yavaş. Kaç saat çalışıyor günde? 6 saat ama işte 6 saat çok fazla geç. Az geç. Koleçe vatandaşları, <gülüyor> diplomatik belge anlamadım, bu sefer tercüme edemedim ya Kimden ne bilmem ne dedin her şeye. Kendi aklımda tercüme ettim de size tercüme edemedim Kusura bakmayın ee, Diplomatik belge. Adam bulur. bana burada düştü aşça Arkadaşlar Kip şöyle, meydan... Koleçe vatandaşları artık tarama yapabilmek için bize diplomatik belge veriyorlar Diplomatik belge falanları mümkün olduğunca taramayın Çünkü çok üst insanlar Sıradan insanlar gibi değil ya Niye? Herkes eşit bu dünyada e işte, Diplomatik belgesi var adamın bu oru değil Noluyo diplomatik belgesi Daha oldu? Üst üst, insandan Daha insandan sınıf Daha üst sınıf ha e... Hepimiz eşliz oğlum University College ya Bir dakika ya College almıyor ya burada. United Federation diyor United Federation ya? <gülüyor> United Federation United da kolej çile yazmıyor. Yani sen kolej çile için United, nereye gireceksin? Ana ben yalnız. ayrı sorunlar var. Çözemedim ben bu sefer. Google'dan bak Google amca'yı sor Sönlümünü Google. Sormam. Niye? Google amca'yı ben çok severim Google. Ya, Benim kankim gibidir Google amcayı. Ben Kullanırım da. Ne kadar kendi problem göremedim ben. Yaşadım. Femalesin. İsmin tutuyor, bu tutuyor, bu tutuyor. Bergen, tamam. Al al. Yürü git. Problem çıkacak. Diyorum ben. <gülüyor> çıkmadı. <gülüyor> Sevindim buna. Çalışmak için geldi. Çıkmadı mı? Evet, çıkmadı. Bence üç adım gideceğim bomba patlattı. Yok. Üç ay kalacakmış. Çalışmak için geldi. Ee, i̇smin Rulan. O bayan. O bay olur ee, Sıkın şuna Ah valla az daha 4 canlı atıyordun Aha pasaport maran tutmuyor Neden acaba Niye Number 4 Bunlar bir şey soracağım sen kendi deli gibi hissediyor mu? Evde böyle konuşuyon ya Yo, abi, Video çektim için evdekiler beni deli gibi sanabilir ama ben kendi deli olarak görmüyorum Biliyorlar video çektiğini Söylüyorum tutumlara video çekiyorum gelmeyin, rahatsız etmeyin beni diye ya Amcacım ya, Ay. hasta mısın, Nettin ya, git artık yakamı bırak benim ya, lütfen, lütfen Geleme aynı adam. Ya bu adam geliyor, sürekli ID kartını getirmiyor Onu getirmiyor, bir, bir dakikadan, entry permitin yok <gülüyor> entry, entry permit ne ya? Hey no, avi ticket'ım var diyor nası diyor olmaz ki diyor de vatandaşın, vatandaşın tıkatın olması beni Japon e ki Japon Japon Japon Japon Çin Japon Abi öldü diyor yürü git silah varsa vur ağzına diye silah mı verdi diyor Tiketim var ya diyor bir şeyim biletim var ya diyor Piletinin düğünü de ona gitmem mi? Herkes sen. Femalere ne oluyor? <gülüyor> Femalıysan niye erkeksin? Ben onu çözemedim. Belki dönmüştür arkadaşım. Dönmüştür. Olamazsın. Niçin diyor? Niçin sordun ya? Ne demek niçin sordun ya? Görevim bu aptal değil ya. Erkek yazıyor orada Pardon. Tipin erkek gibi pasaportla var ya. Erkeksin yani. Git değiştir gel şuna. Hasta insan. Ne hastalar var bu dünya? Ya, bu gümrük memurlarına acıyordum ya Niye? Baksana abi ne zor işler var ya Böyle hastalarla uğraşıyorlar Aha abi ezik geldi Ben eziğin görevlerini kabul edeceğim Sen gerçekte öyle olduğunu mu zannediyorsun? Ney? O gümrük işlerini Daha zor Bir sadece hiç işini Adam alnıma vurduk Ecik bize kartını bıraktı gitti ne işe yarıyor bilmiyoruz Şu pembe Aa, ev miydi öyle kart Ezeb vardı Aaaa arayayım mıydı yavrucuğum Ceylan'ım Bat. As o ne lan Ceylan'ım falan ne oluyor benim soyadım Ceylan bak ağzına <gülüyor> sıçarım <gülüyor> küçük seni <gülüyor> Senin soyadın Ceylan mıydı Bu arada neden Çakaya... soyadını soyadın Herkes seni taciz edecek A şimdi Arayın bulun lan beni Arayın bulun <gülüyor> beni bulmayın onu bulun Zaten ben burada. Murat, bu Murat bize soyadını hiç söylemediği için. Ne oldu ya? Murat çok gizlilik adam. Aa yapma bunu. Ne oldu? Oyundan attık. Neyse orayı ben söylerim. <gülüyor> Arkadaşlar video <gülüyor> çevirisi bitti de o yüzden oyundan attı tekrar geri geldim. Video çevirisin bitti sen videoyu durdurup başlattın mı? Yo. Oyundan at orayı keseceğim Ah pembe adam geldi. Seni pembe dedim buydu herhalde. Ziyaret için gelmişsin, kaç gün kalacaksın? 2 hafta, 14 gün Ananın düğünü, yok Abi adam hep beni vuruyor ya, işi gücü yok herifin Bak, 21 tane adam öldürmüş, en az 15'i benim hmm. <gülüyor> Burada ben oyun şu çok kötü oynuyorum beyler bu problem göremiyorum Ne olur problemin olmasın senin Yak, bir şey varmış gibi geldi de kesin var bir şey. Almıştık da <gülüyor> ismi farklıymış ya. <gülüyor> neden ben? Neden? Neden? Asos, asos, asos. yanlış adam geçirirsen Cza ne oluyor? Arıyor, 5 dolar yani. Femelesin belki euro da olabilir, belki TL. Olabilir. TL imkansız ama. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Adam o ah, elini kolumunu sallaya sallayacaktı. Ne güzel ya, ne güzel dünya ya. Sinirim bozuldu ya. Afsayı yaptım. Ah, bir uyarı da aldım. Fotoğraf tutmuyormuş. <gülüyor> Allah'ım ya, Rabbim. Uyarı üstüne uyarı alıyorum ya. Manyaklar kafama bomba atıyorlar ya. Yani. Hmm, Racekorman, Malek. Adamı iki kere vurdum, ölmedi. Açer bir şeyin ya aklımın üstünde yemin ediyorum her gün kendim boş ver <gülüyor> ya ben bu kadar sen video çektim mi ya. ya sen böyle video çektim mi kafa gidiyor senin Aynen. United Federation diplomatik vergem var ne alaka United Federation diplomatik vergi çok alaka her alaka sen bilmezsin böyle şeyler. of adama ne gördüm ya yani Bence sanki ya. Bence eksik. Bence cinsel organı yok. Bugün de bitti. Entry permit'in yok. Nerede? Sen benim dediğimi dinle yapma ya. Hmm. <gülüyor> hay hay hay vurma vurma abi vurma ne abi, olur vurma. Sen kimsin lan bana vuruyor? Düdük. Bana ne? Ya çıldırdım. Diyor. Amcamız çok hastaymış. Verisik ah. mi diyor? <gülüyor> ey, ey, ey. amcamız ölecek. Elimizde kalacak. Ölürse ne oluyor? Çünkü bize cenaze masrafı. Cenaze masrafı çıkıyor. Eee <gülüyor> oğluma Bence haberi... sen oyunu bitiremeyeceksin. 3 bölüm çatlasa bir bölüm daha oynarsan sen oyunu. <gülüyor> hasta hatta. Kayınvalide boşverursun. Ya ölçünün. bu arada ben bunlara yemek vermezsem olmayacağım. Çok kötü durumdayız şu an. Bence senin o seri iyice şeye geldi. İyice sarpa salmaya başladı. Şeye Bana geldi. Işte. Ben de durmak istedim ya. Şey geldi asker geldi kapıda beni bekliyor. Niye? Bilmem. O ne var? Neyse arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. Kaçın yönündeyiz. Kaçın yönünde olduğumuzu bilmiyor. Devam ederiz inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yiğit bir şey demek istiyor musun? Hadi görüşürüz. İyi oyunlar arkadaşlar, iyi eğlenceler.